Yaşam koçlarının veya koçluk eğitimleri almış kişilerin psikologlar, pedagoglar, sosyologlar, kişisel gelişim profesyonelleri hatta öğretmenler ve tüm terapistler kendileri koçluk eğitimlerine ilave olarak profesyonelce oyunculara, dizi oyuncularına ve sanatçılara hizmet vermek, profesyonel koçluk yapmak, onlara bulundukları noktadan hızlı ve güvenli ve mutlu bir şekilde sosyal, özel ve medya dünyasında da sanat dünyasında da hizmetlerine profesyonelce eşlik etmek isteyen herkes ve bu hizmeti almak isteyen herkes sanatçı ve oyuncu koştuğu eğitim alabilir, hizmeti verebilir veya hizmeti alabilir. Günümüzün çok önemli bir ihtiyacı etik kurallar içinde insanların hobilerini ve hobilerini geliştirmek ve hobilerini yenmek için mutlaka sanatçı ve oyuncu koştuğu şart.